İslam’ın dördüncü kutsal şehri, Kayrevan. Kayrevan Tunus'un ortalarında yer alan görkemli bir şehirdir. Dönemin ordu komutanlarından biri olan Ukbe 7 yüzyılda Bizans ordusunu yenerek burada bir başkent kurmuştur. Kayrevan, Kuzey Afrika’daki ilk İslam şehridir ve kurucusu Ukbe şehir için kutsal bir yer seçmiştir. Bu Arapçada kutsal arkadaş anlamına gelen Seydi Sahab'ın mozelesi. Seydi Sahab, Hz. Muhammed'in arkadaşı ve berberidir. Söylentilere göre Hz. Muhammed ölene kadar sakalını taşımıştır. Gördüğünüz bu mezarda onun ebedi istirahatgahı. Bu olaydan sonra Kayravan kutsal bir şehir olmuş, Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü kutsal şehir olarak kabul edilmiştir. Bu şehir her gün dünyanın her yerinden ibadet için gelen misafirleri ağırlar. Bu da, Kayrevan'da yer alan diğer bir cami olan Ulu Camii. Orijinal planı oldukça basit olan ve seydi Ukba tarafından yaptırılan cami, 100 yıl sonra Ulu cami olarak yeniden yapılmıştır. Caminin yapımında kullanılan bu taşlar, Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılardan alınmıştır. Kuzey Afrika'daki en eski Müslüman ibadethanesidir. Caminin içinde, seydi Ukba'ya ait bir su kaynağı bulunur. Kazandığı bir zaferden sonra fırlattığı mızrağın saplandığı yerden su fışkırdığına inanılır. Bugün ise su çıkarmak için develer kullanılıyor. Su bulunması, Arap ordusunun buraya yerleşmesine ve Kayrava'nın daha sonra başkent olmasına yol açmıştır. 9. yüzyılda şehre 40 kilometrelik bir alanda yer alan dağlardan su toplayan büyük bir su rezervuarı inşa edildi ve Araplar Kayravan'ın batısına doğru genişlemeye devam etti